Ee, güzel bir imtihan olarak algılaması lazım. E çünkü her şey iyiyse, her şey düzgünse imtihan yoktur ve biz eğitilmiyorduruz. E o zaman aşk insan olamayız biz, tutku insan olamayız. Derinlik insan olamayız. E ama o zaman da yani yanlış bir yer olmuş oluyor. Yani çünkü bura imtihan yerinde sen ee, güzel yaşamak istiyorsun. Allah diyor ben eğer sizi güzel yaşatmak istersem böyle bir yerde tutmam sizi diyor. Ben şanıma uygun şekilde yaparım bunu diyor. Burası imtihan yeri olduğu için ben sizi böyle zorlu bir ortamda tutuyorum diyor. Yoksa benim amacım yani sizin burada eğlenmeniz değil. Eğer amacım eğlenmeniz olsaydı şanıma uygun yapardım bunu diyor. İmtihan yeri olduğu için, ne kadar zorluk çok olursa o kadar iyi. Ama bu tabii çok kısa bir süre sürecektir. Mesela Mehdiyettin etrafına dönüyor olay aslında. Çok garip Allah'ın hikmeti yani. Bir insana Allah çok önem veriyor, Yani bir kişiye çok önem veriyor. Diğer insanlara da önem veriyor ama bir kişiye çok önem veriyor. Onun için tarihi değiştiriyor, olaylar değişiyor, coğrafyalar değişiyor, savaşlar çıkıyor. Sistemleri değiştiriyor. Mesela Darwinizmi çıkarıyor, Deccali çıkarıyor sırf Mehdi'nin çıkması için. Bu çok garip yani. Mehdi'ye de akıl almaz zorluklar veriyor. Bak bu kadar sevmesine rağmen, Allah'ın o kadar sevmesine rağmen, e, hiç kimsenin dayanamayacağı zorluklar veriyor Mehdi'sine de. Sırf aşk amaç orada yani, tutku. Sonra da bak şimdi İslam'a hakim edecek göreceksiniz, ben başınızdayım herkes burada görüyoruz, İslam hakim edecek Oooo mutlu mutluyuz falan, halbuki imtihan bitmiş İmtihan bittiği için de 7 veya 9 sene gibi Allah kısa tutuyor İsterse çok uzun da yaşatır, yaşatmıyor, bitmiş çünkü imtihan bittiği için Doğrudan ayete yönelik neticelendiriyor Mesela bak İsa Mesih'in hayatını uzun tutmuyor Allah. Im. Çünkü bitmiş. Dünya hakimiyeti olmuş. Ortalık rahat. İmtihan ortamı bitmiş. Kalmasının bir amacı yok. Bediüzzaman diyor. Burada diyor kalmaya niyet etmeyin diyor. E, Ervah-ı Ali'in sizden soğur diyor. Yani sizi beğenmez diyor. Ya, meraklı olmayın diyor kalmayın diyor. Bittiyse işiniz gelmeniz gerekiyorsa tamamdır diyor, yani gitmek isteyin diyor, buraya istemeyin diyor. Ee, zaten önümüzdeki yıllarda insanların yakini çok artar. Çok artacaktır. Ee, çok fazla olay olacak yakinlerin artacağı. Yani bu kutsal sandığın bulunuşu da Süleyman Mescidi'nin yapılması vaat edilmiş bir oluyor. Normalde olmaması lazım yani, asla müsaade etmezler. Yani. Değil mi? Yani olacak. Ee, Süleyman'ın sarayı asıl hedef değildir. Ama o da olacak. Ama asıl Mescid Süleyman'ın Mescidi, Adalet Süleyman Mescidi o yapılacak. Mesela Kutsal Sandık Kur'an'da özork tarif edilmiş. Yani, ve içinde neler olduğu da yazıyor Kur'an'da. O bulunacak. Ama sonra çok kısa süre görürsünüz. Yani öyle zannedildiği gibi. Sakinleşecek hayat birden. Mehdi çıkıncısı zannediyorsunuz. Muazzam bir heyecan yok. İlk önce çok heyecan olur. Muazzam heyecan olur. 3-5 gün sonra ortalık yatışır. Herkes işinde, gücünde, sakin. İsa Mesih sakin, sakin gezer. Çünkü artık hiçbir iddia kalmamış. Yani sadece ilk defa görenler bir izdaha izd izd meydana getirecektir. Vefat ettikten sonra milletin suratı bir karış. bense söyleyeyim. İsa Mesih'in vefatı, Mehdi'nin vefatından sonra. İslamın hakim olmasına rağmen bütün şehirleri gidecek suratlar ya çünkü biliyor adam çökeceğini İslam'ın çökeceğini biliyor. Ee, İradeleri kalmayacak, direnmeyeceklerden. Ee, bir birçok mezar saklanacak daha İslam'ın hakimiyetinde saklanmaya başlanacak. Yani bela geliyorum diyor yani artık adım adım bela geliyor yani mezar saklanması ne demek? Mezara saldıracaklar biliyorsun. Bak rezaletin boyutuna bak, kafirdeki rezaletin boyutuna bak. Kabe'yi de yıkacakları biliniyor. Kabe'yi yıkacaklar, dümdüz yapacaklar. Ee, sonra da kıyamet. Dümdüz. Ee, yani biz son zamandayız. Sungur abi çok güzel diyor, millet bayağı bir keyifleydi. Böyle gelenekçiler falan coşmuş vaziyetleri. Çocuk çocuk, ailece, o çocuklar Almanya'da okuyor, Kim İngiltere'de, İtalya'da okuyor falan. E, FETÖ'cüler her yere hakim havasında falan. Sungur abi bir konuşma yaptı. Salona böyle eksi 90 derecelik azot gazı verilmiş gibi oldu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Var mı Sungur konuşmaz Bakalım Kıyamet yakın dedi. Çok az dedi. Tarihin de verdi. Evet, evet. Ağız burun dümdüz gitti milletin yani. Bir daha Sungur abi çıkartma. Kısa süre sonra da öldü Sungur abi. Beside hazır Evet, gösterdi. Ve üstadın hayatım hayatınla devam edecek. Sungur nurun bayramları olacak. Ben o bayramlara yetişemeyeceğim, göremeyeceğim ama sen yetişecek, göreceksin. Bana gelip kabrimin başında anlatacaksın diye buyurdu. Hapishanelerde Üstadla beraber çile çekmiş Mustafa Sunbur abiye şimdi sözü veriyorum. Buyur abi. Demek ki dünyanın son devrinde Son devrindeyiz. La tezahilü taifin ümmeti zahiline al hak La tezahilü taifin ümmeti 1500 ülkeler diyor Bir mektubunda o zamana kadar salihine devam edecek. Zahiline al hak Hak öyle zahir olur bu tarih yani 1506 bu tarihe kadar zahir ve aşikar belki garibar. Bundan sonra takkiye kadar ve 1506'dan 1500'e kadar gizli ve galibiyet içinde vazifeyi teminir devam eder. Demek o zamanları neyse bunlar tabii gayri şeyler, alakuller, bir iki sene şey olsa da Zamanız çıkacaktır, meydanız çıkacaktır. Biz son devredeyiz, son zamanızdan asıldayız. Bak asıl, bunu söyleyince zınk diye gıptarı çıkmadı. Pür şeydiler. Sonradan da e, panik oldular bu konuşmadan sonra. Ya dediler, daha 200 yıl daha var ilave. Bir sefer 300 yıla çıkarttılar. Risale-i Nur'dan böyle anlamazdan gelerek. Halbuki gayet net söylüyor Bediüzzaman, açık işte 1545 gibi kıyameti kopacak diyor. Yok dediler Bediüzzaman, siz sözüne bakmayın 300 yıl daha var dediler. zaman dışında bunu Cübbeli'ye de söylediler 300 yıl daha var dediler. Halbuki bu yüzyılda bitiyor. Yani 1545'te bitiyor.